Hem onlar tanışmak için gitsin hem de bireyin kendisi bence kendisiyle tanışmak için gitsin. Tamam. Burada etkileşimli öğrenmek çok önemli. Sınıf arkadaşından yapılmaması gereken bir hareket gördüğünde "Aa bunu Ahmet yanlış yaptı. Ben böyle yapmamalıyım mı?" görmesi için edep için, haya için, tamam. arkadaşlık kurmak için dediğiniz gibi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 de Şöyle bir icat ol, yenilik gelişmiş. İşte binlerce yıl çözülmeyen for, bir problemle karşılaştım. Ve bunu araştırmak istiyorum. Gerekirse bunu ben sponsor olmak istiyorum. Deyip sadece ünlülerin, magazincilerin hayatlarını, magazine çıkanların veya dizilerdeki film yıldızlarının hayatları, rol modeli alınmamalı. Çünkü orada her şey nasıl diyeyim,